Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle güzel bir şiş örgüsü çalışacağız yapımı son derece kolay olan bu modelimizi yetişkin örgülerinde bebek örgülerinde kullanabilirsiniz örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız da bu çalışmamızı rahatlıkla yapabilirler şöyle arkasını çevirip bakacak olursak bakınız iki ters ve iki düz görüntümüzü görmekteyiz evet ben e 3.5 buçuk numaralı şişimi ve e, Nako'nun Minnoş Baby ipini kullandım. Bu modelimizi çıkarmak için sizler dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Evet modelimizin yapımına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz. Beğenileriniz, yorumlarınız ayrıca bizler için son derece kıymetlidir. Evet kolay gelsin diyelim ve hemen modelimizin kurumuna başlayalım. Kolay gelsin. Modelimi kurmaya yetecek kadar ilmeklerimi hazırladım. Bir de işte haraşomu ördüm. Modelimin ters tarafındayım. İlmek sayımız 4 ve 4'ün katlarıyla olacak. Fazla ilmek olmayacak. Yani şu şekilde 4 şöyle göstermek istiyorum. 4 yine 4 4 tamamı 4 4 4 4 4, 4 ve en son yine 4 tane ilmeğimiz hani her zaman 4 artı 1 falan şeklinde açıklamalarımız oluyordu. Bu modelimizde ise bütün ilmek sayımız 4, 4, 4 olacak. Her ne öreceksek yani yelek örebiliriz, ceket örebiliriz. Ona göre ilmek sayımızı ayarlayalım. Bir diş haroşamı ördükten sonra modelimin ters tarafından örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane ters örüyorum. 1, 2, 2 tane düz, 1, 2, tekrar 2 ters, 1, 2, 2 düz, 2 ters, 1. sıramızı 2 ters, 2 düz örerek ilmeklerimiz Tamam olana kadar devam ediyoruz. İki düzümü ördükten sonra iki tersimi örüyorum. Son ilmeğimi yine ters örerek tamamlıyorum. Birinci sıramız bitti. Arka yönden kurduk. Modelimizin ikinci sırası ve ön yüzdeyiz. İpimi arkaya alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden Alıyorum ve iki tane düz ilmeğim var bakınız. İki düz ilmeğimin birincisini örüyorum, başını doluyorum, şişimin başını doladım. Diğer düzümü örüyorum. Düzleri de bu işlemimizi yapıyoruz. Terslerimizi yine hiç işlem yapmadan iki ters olarak örüyorum. İki düzümü görüyorum yeniden. Birinci düzü örüyorum, şişimin başını doluyorum. İkinci düzü. Başı doladıktan sonra örüyorum. Düzler arasındaki ilmek sayımızı 3'e çıkardık. İki tane tersimde işlem yapmadan örüyorum. Düzümün ilkini örüyorum. Doluyorum. İkincisini doladıktan sonra. Tekrar iki tane ters düzümü örüyorum. Doluyorum. Ve örüyorum. Tekrar ters ördüm doladım iki tersimi örüyorum düzü önce örüyorum bakın önce dolamıyorum sonra doluyorum diğerini örüyorum sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz birinci düz ördüm doladım En son düz ördüm doladım tekrar düz ördüm son ilmeğimizi mutlaka ters örüyoruz ikinci sıramızı örgümün ön yüzünü bu şekilde tamamladım şimdi arkayı çeviriyorum 3. sıramıza başlıyoruz Evet örgümüzün tekrar arka yönündeyiz ve şöyle görelim. Birer tane düzlerin arasında ilmeğimizi artırdık. Bakınız terslerimizde ise herhangi bir işlem yapmadık. Şimdi arka yüzden 3 tane ters olarak öreceğiz. Birinci ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bakın diğer yönde bir düz, bir artış, bir düz örmüştük. Bu yönde 3 tane ters olarak örüyorum. Artırdığım ilmeği de örüyorum. Ve diğer diğer yönde ters ördüğüm iki ilmeğimi burada düz örüyorum iki düz yani bu sıramızda üç tane ters artırdığımı da ters iki düz üç ters artırdığımı iki düz şöyle görülüyor zaten 3 ters 2 düz örüyoruz 3. sıramızı ters yönden bitirdim şimdi Örgümüzün tekrar düz yönündeyiz. Ve dördüncü sıramızdayız. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Nasıl görür isek o şekilde örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters olarak örelim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın şu şekilde 3 tane düzümü görüyorum. 1, 2, 3 Gördüğüm gibi işlem yapmıyorum. 2 ters, 3 düz. iki ters üç düz gördüğümüz şekliyle şöyle bakın belirlenmeye başladı şimdi kendisini göstermeye başlıyor Evet şimdi sıramı Örmeye devam ediyorum sıramın sonuna geldim gördüğüm gibi ördüm en son ilmeğimizi Mutlaka ters örüyoruz. Ve örgümüzün beşinci sırasını örmek için çeviriyorum. Beşinci sırada da yine gördüğüm şekliyle örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. Yani üç ters, iki düz şeklinde örgümüzün arka yönünden örüyoruz. Tersleri ters, üç tane ters ördüm. 2 düz ve bu beşinci sıramız. Altıncı sıramızda işlem yapacağız. Örgümüzün ön yüzünde İki düz, üç ters. Altıncı sıramıza geldik. Burada şuradaki görmüş olduğumuz üç tane ilmekle olan yeri kapatıyoruz artık. Şimdi ilk ilmeğimi alıyorum. Bakın benim burada 3 tane düz olarak sizin 2 ters de olmuş olabilir. Eğer 2 ters denk geldiyse o 2 tersi önce bir örelim. Lütfen kafanız karışmasın. Örgümüz gayet kolay bir örgü. Bu 2 tane ters örebilirsiniz. Direkt bu şekilde de denk geldiyse bu şekilde de devam edebiliriz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi diğer 3 tane ilmeğimi sağ elimdeki boş şişime geçiriyorum. 3'ünü de bakın. 3 üç düzün 3'ünü. 3 üç düzü geçirdim. Burada Öndeki iki tane ilmeğimi diğer şişime aktarıyorum. Ve sondaki tek ilmeğimi bu tarafa aktaracağım. Ama aktarma işlemine dikkat edelim. Şuradaki sol elimdeki şişime bakın 3 numarada duran ilmeğimi değil iki tane ilmeğimi arkadan alıyorum. Diğer şişe geçiriyorum. Sondaki ilmeğimizi öne alacağız. Öndekileri sonra bunu da önden getiriyorum. Ve şişime takıyorum. Bakın burgumuzu bu şekilde oluşturuyoruz. En son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aktardığım iki ilmeğin ise ikisini aynı anda örerek kesiyorum. Bir tane ilmek arada artmıştık. O arttığımız ilmeğimizi yok ediyoruz. İkisini tek seferde örerek tek ilmeğe düşürüyoruz. Ve buradaki burgumuzu iki ilmekle tamamlamış oluyoruz. Tekrar aradaki iki tersimi örüyorum. 3 ilmeğimin yani 3 üç düzümün üçünü sahimdeki şişime aktarıyorum. Öndeki 2 tane ilmeğimi sol şişime şöyle arkadan geçiriyorum. Arkadan şişimden çıkardıktan sonra önden gelip 2 ilmeğin önünden şişimin önüne takıyorum ve bir tane ilmeğimi örüyorum. Diğer ikisini ise keserek yani aynı anda örerek arttığımız ilmeği yok edip burgumuzu bu şekilde oluşturuyoruz. Terslerimi örüyorum. 3 tane ilmeğimin düzümün 3'ünü şişime alıyorum. Sol şişimle arkadan gelip 2 ilmeği diğer şişime geçiriyorum. Tek kalan sondaki ilmeğimi en öne alıp örüyorum. Ve diğer iki ilmeğimi de aynı anda örüp burgumu yapıyorum. İki ters tekrar her ikisini şu üçünü alıyorum. İkisini arkadan sol şişime geçiriyorum. Öne alıyorum en sondaki ilmeğimi bir örüyorum. Diğer ikisini kesiyorum. Ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramın sonuna kadar tamamladım. En son ilmeğimi ters örüyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum. Modelimizi bu şekilde 6 sırada tamamladık. Şimdi üzerine aynı işlemlerimizi yaparak devam ettireceğiz. Yani modelimiz tamamlandı aslında ama bir kez daha hatırlatmak adına sizlerle daha kısa anlatarak geçelim. Hemen örgümün arkasını çeviriyorum. İlk ilmeğimizi örmeden alalım. Sonra gördüğümüz şekliyle bakınız. İki ters iki düz gördüğüm gibi bakın. 2 ters hiç kaydırma falan yok. Dümdüz devam edecek. İki düz. Birinci sıramız burası. İki ters iki düz 2 düz ördüm. Pardon. 2 tane ters ters birinci sırayı tamamlayalım. Örgümüzün arka yüzünü birinci sıramızını tamamladım. Şimdi sadece iki ile altıncı sırada işlemimizi yapıyoruz. İkinci sıramızda düzlerin ortasına bir tane artış yapıyordum. Bakın birinci düz ördüm, doluyorum, ikinci düz ördüm. Bakın burada iki ile altıncı sırada işlemimiz var. Sonrasında gördüğümüz gibi örüyoruz diğer sıralarımızda. İki tersimi ördüm. Tekrar düzümün bir tanesini örüyorum. Başını doluyorum. ikinci düzü. 2 i̇ki tersimi örüyorum. Düzümü örüyorum. Başını doluyorum. Bir tane düz. 2 ters. Başını doluyorum. Pardon. Önce düzün bir tanesini örüp sonra başını dolayıp diğer düzü. Yani iki düzün ortasına şöyle bir tane artış yapıp minik bir de göz oluşturuyoruz burgumuz için. Bu şekilde devam edelim ikinci ve ön yüzdeyiz doluyorum 2 ters bir düz ördüm doladım ikinci düz tamamlayalım örgümün arkasına ters yönünü çevirip üçüncü sıradayız üçüncü sırada ikinci sıradaki arttıklarımızı da ters örüyoruz bakınız Ters. üç tane ters iki düz bir ters arttığım ilmeğim ters 2 düz 4. sıra ve ön yüzdeyiz gördüğümüz şekliyle örüyoruz bir tane boş alıyorum 3 tane düz 2 ters 3 düz 2 ters 4. sırayı da gördüğüm şekliyle tamamlıyorum arkayı çeviriyorum 5. sıramı da gördüğüm gibi örüyorum Birinci ilmeğimi aldım. Üç tane tersimi örüyorum. İki düz. Üç ters. 2 düz. Altıncı ve son burgu sıramızdayız. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Çok zevkli olan kısmımıza geldik. Üç ilmeğimin üçünü de diğer sağ elimdeki şişime aktarıyorum. Son elimdeki şişimle 1 ile 2. ilmeği şöyle örgümün arka yüzünden takıyorum. Önde kalan yani sonda kalan ilmeğimi önden şu şekilde geçiriyorum. Takıyorum. Ve diğer iki ilmeğimi aynı anda örerek kapatıyorum ve buradaki minik burgumu örüyorum. Aradaki 2 tersim 3 Üç ilmeğimin 3'ünü alıyorum. Sol elimdeki şişimle 1 ile 2'yi alıyorum önde kalan tek ilmeğimi yine örgümün ön yüzünden şişimin önüne takıp örüyorum diğer ikisini aynı anda örüp tek ilmeğe düşürüyorum ve ilmeğimdeki artışa müsaade etmiyorum ve bu şekilde minik burgularımızı örmeye devam ediyorum son kez yapalım arkadan ikisini alıyorum Üçüncü öne taktım, diğer ikisini aynı anda örüyorum. Ben modelimizi örmeye devam ettim ve bu şekilde tamamladım. Bakın çok çok güzel bir çalışma oldu. Umarım sizlerde bu güzel çalışmamızı beğenmişsinizdir. Böyle arkasından da bakacak olursak terslerimizi ve düzlerimizi görmekteyiz. Evet. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.